Evet arkadaşlar üstü sayılara devam ediyoruz sorumuz bu bu soruda dikkat etmemiz gereken püf nokta arkadaşlar parantez içinde eksi varsa ve bu üstü sayısı çiftse bu artı olarak çıkar tekse eksi olarak çıkar şimdi bakın sorumuzda şu son ibareye bakalım normalde uzun açılımı şu bunu kısaca ezberleyince böyle yapmayacaksınız hemen pat diye yazacaksınız zaten. Şimdi bu ne demek? Eksi a üzeri 3'ü 4 kere kendisiyle çarpımı demek. Bakın. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı artı. Ya da herhangi bir eksi bir sayı olduğu zaman üstü çift sayıysa üssü işareti artı olarak çıkar. Tek sayıysa eksi olarak çıkar. Bakın şunu da şuraya yaptım. Eksi a'nın karesi. İki tane eksi a'nın çarpımı nedir? Artıdır. Bakın artık. Çift sayı artı gördüğünüz gibi çift çift artı artı parantezi içi eksi olsa bile. Şimdi bu eksi olarak çıkıyor. Niye? Çünkü üstü ee, tek. Çift artı çift sayı artı çift sayı artı olarak çıktı. Şimdi işlemimizin sonucunda eksi çıkacak. Niye? Şimdi bakın buradaki eksi var ya arkadaşlar. Burada dört tane ibare var. Bir eksi. Bu eksi bunların hepsini yer. Yani sonuç eksi olarak çıkar. Sonuçta eksi çıkacak. Bakın eksi olarak çıkar. eksi buraya yazacağız. Eksi ile eksi uzun yolu şu. Eksi ile eksi ile çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı pardon. Eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artı. Bu eksiydi. Bu artıydı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Yani burada bir tane eksi gördünüz mü arkadaşlar? Burada 10 tane de olsa 100 tane de olsa ne olacak? Bu eksi bir tanesi hepsini yiyecek. Bunlar hep artı olunca eksi. Eksi'yi yazdık. Şimdi... A üzeri 2. Parantezi kapattık. güç Bu şekilde olduğu zaman bunlar ne yapıyor? Bunları kafa kafaya çarpıştırıyorsunuz. 2 çarpı 3. Bakın. Bu zaten A'nın karesi. Çünkü işareti belirledik artık. Bu işaret zaten e, kullanılmayacak arkadaşlar. Bu sonuçta çıkacak işareti belirledik Zaten bu artı olarak çıkar. Bakın. Eksi ya. Artı olarak çıkar zaten. Bu da artı olarak çıkar arkadaşlar. Bu da artı olarak çıkar. Gördüğünüz gibi. Bu eksi de hepsinin başına eksi olarak devam eder. Yani sonuç eksi çıkacak. Şimdi a'nın karesi yazdık. Artı çıktı zaten. Bu a üzeri 4 zaten kendisi. Bu da artı olarak çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın. 3 ile 4'ü çarpıştırdık. parantez üzeri 12. Şimdi eksi devam ediyor. Şuradan gelen eksi devam ediyor. a üzeri 6. 2 kere 3 6. a üzeri 2, a üzeri 4, a üzeri 12. 3 kere 4, 12. Tabanları aynı olunca üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 6, 2, 4, 12 topladık. Eksi ay zaten tabanımız. Üstleri 24. Şimdi ikinci soruya geçelim geçiyorum arkadaşlar. 3 üzeri 2, artı eksi üzeri 3, eksi 5 üzeri 0, eksi 2 üzeri 4, eksi 1 üzeri 4, artı eksi 1 üzeri 5. Bakın arkadaşlar burada ilginç nokta şu. Tüpüf nokta. Şimdi 3'ün kadar... Pardon arkadaşlar ufak kaza oldu. Kameraya çarptık. Aynen devam ediyoruz. Şimdi bakın 3'ün karesi ne arkadaşlar? 9. Peki 3'ün 3. kuvveti ne? 27. Peki bu eksi ne olarak çıkar? Yukarıda ne var? Tek sayı. Tek sayıda ne olarak çıkıyordu? Eksi. Bakın eksi. 3'ün 3. kuvveti 3 kere çarptık. 3 kendisiyle. 27. Peki bu ne arkadaşlar? Bir sayının sıfırıncı kuvveti ne olursa olsun o sayı. Eksi de olsa artı da olsa birdir arkadaşlar. Yazdık. Eksi iki üzerindekine dört. Çift sayı. Artı olarak çıkar bakın. İkinin dördüncü kuvvetine dört tane iki yan yana çarptık. Dördüncü kuvveti on altı. Eksi bir üzeri dört. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu eksiyi etkilemiyor bu arkadaşlar. Bakın. Niye biliyor musunuz? Çünkü parantez yok burada. Burada parantez var. Yani bu 4 bu eksiyi etkiliyor ama burada bunu etkilemiyor yani. Birin dördüncü kuvveti 1'dir. O yüzden bu eksi aynen burada. Bakın burada parantez içinde var. Parantez içinde olduğu için eksi bu kuvvet bu işareti etkiliyor. Ne işaret? Tek sayı. Tek sayı da eksi olarak. Eksi ise dışarı parantez dışına ne çıkar? Eksi. Çünkü buradaki işaret, buradaki sayı tek sayı. Eksi olarak çıktı. e bu işlemi yaptık bakın. 9 eksi 28, 27 eksi 1. Eksi 27, eksi 1, eksi 28. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Topladık, çıkardık, böldük, şarttık. İşte oldu bu. Eksi 19 bölü 14. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Videolarımız devam edecek. Abone olursanız sağ alttaki şu kutucuktan da tıklarsanız bütün videolarımız orada var. Ee, teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam.